Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Güneşli bir İstanbul gününde kendimizi dışarıya attık. Bunun sebebi ise sizlere Redmi Note 9'un kamera performansını göstermek. Biliyorsunuz Redmi Note 9 serisi kısa süre önce ülkemizde satışa çıkmıştı. Bu telefonlardaki temel model ise Redmi Note 9'du arkadaşlar. Şimdi bu telefonun kamera performansına geçmeden önce sizlere ufak birkaç bilgi verelim. Biliyorsunuz bu telefonda 48 megapiksellik geniş açılı bir kamera bulunuyor. Buna 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerası, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Yani arka tarafta toplam... Dört kameradan oluşan bir modül mevcut arkadaşlar. Ön tarafa geçtiğimizde ise 13 megapiksellik selfie kamerasını görüyoruz. Tamam bu kamera değerleri kağıt üzerinde gerçekten muazzam görünüyor. Peki gerçekten bize nasıl bir performans sunuyor? Dilerseniz şimdi bunu gösterelim size. Nasıl göstereceğiz bunu? Hemen belirtelim. Bu telefonda biliyorsunuz arkadaşlar pek çok fotoğraf modu var, video modu var. Biz bu modlarla çeşitli fotoğraflar ve videolar çekeceğiz. Bu videoları da sizinle paylaşacağız. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan sözü Redmi Note 9'a bırakalım. Fotoğraf performansı nasılmış hep beraber birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi Redmi Note 9'un fotoğraf performansı gayet başarılı diyebiliriz. Peki ya video söz konusu olduğunda nasıl bir performans var ortada? Bunu merak ediyorsanız şimdi sırada Redmi Note 9'da çektiğimiz videolar var. İzliyoruz. Gördüğünüz gibi Redmi Note 9'un video performansı da gayet başarılı diyebiliriz. Peki aklınıza şu soru gelebilir. Bu videoyu dışarıda Redmi Note 9 çekseydiniz nasıl bir görüntü performansı elde edebilirsiniz? Hemen bunun cevabını da size verelim. Evet şu anda Redmi Note 9 kamerasındayım ve video kaydını Redmi Note 9 ile devam ettiriyoruz. Yani bu telefonu dışarıda çekeceğiniz YouTube videolarında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada da size bunu göstermek istedik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.